Arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 146, 147 ve 148. sayfaların çözümlerini yapıp kar ve zarar problemlerini bitireceğiz arkadaşlar. 5. testteyiz artık üniversiteliğim testinde. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar yeni bölüme geçeceğiz. Dersiniz vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım. Kilometrede 1 lira yakıt yakan bir taksinin taksimetresi 5 lirayla açılmakta ve taksimetrenin gösterdiği değer her yarım kilometre sonunda 2 lira artmakta. Yarım kilometre sonunda 2 lira artıyorsa kilometre başına 4 lira artmakta diyebiliriz. Bu taksiye binen ve 7 kilometre sonra gideceği yere ulaşan tahsin taksi ücretini ödemek için taksiciye 50 lira uzatmış ve 50 lira aldıktan sonra taksici aralarında şöyle bir konuşma geçmiş diyor. Şimdi öncelikle biz bir ne kadar e, tahsinin ücret ödemesi gerekeceğini bir bulalım arkadaşlar. Öncelikle 5 lira açılış ücreti var ve 4 çarpı 7'den 28 lirada gideceği yolun ücreti vardı. Toplamda 33 lira ödemesi gerekiyor tahsini. Ve sevgili arkadaşlar bu 7 kilometre boyunca da taksici aslına bakarsanız 1 lira kilometre başına 1 liradan 7 liralık da yakıt yaktığını söyleyebiliriz. Pekala taksici demiş ki ben de hiç bozuk para kalmamış 3 lira bozunuz var mı acaba diye soruluyor. Şimdi taksicinin amacı ne şu kötü bir şey değil aslında 17 lira para üstü verecekti normalde. Şimdi taksinde 50 lira uzatmış. E, Taksin ne diyor ki 3 lira daha ver diyor, 53 lira ver. Ben de sana 3 lira daha fazla vereyim diyor. Yani ben sana onu bütün olarak 20 TL olarak vereyim çünkü ben de bozuk yok diyor. Taksin bakıyor? Ben de hiç bozuk para yok diyor. Taksici diyor ki peki diyor, o zaman diyor hiç bozuk param yok diyor. Size para üstü olarak 15 lira versem olur mu diye soruyor. Taksin sorun olmaz diyor. Yani burada taksici ekstradan 2 lira daha fazla para almış oluyor. 15 lirayı aldıktan sonra kafası karışan Tahsin taksi inlerken cebinde 3 lira olduğunu fark ediyor ve taksiciye cebindeki 3 lirayı vererek aceleyle takside inip uzaklaşıyor. Taksici Tahsin'in fazladan verdiği parayı iade edemeden Tahsin gözden kayboluyor. Yani şu an taksici 3 lira daha fazla almış oldu. Otomatikman taksici 5 lira Haybiye'den para kazanmış oldu. Pekala. Diyor ki buna göre Tahsin'in fazladan ödediği para ki 5 lira fazladan ödemişti. Taksicinin toplam karından kaç lira eksiktir? Şimdi taksicinin toplam karına bakacağız. Taksici normalde şunu yapmış arkadaşlar, 50 lira almıştı, 15 lira para üstü verdi, 35 lira buradan bir karı var. Bir de sevgili arkadaşlarım, bir de şurada, bak 35 lira bir gelir, geliri var, bu 35 liranın üzerine 3 lira dağılmış, yani 38 lira. Ama tabi 7 lira da bunun yakıt masrafı vardı, çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım, 31 lira taksicinin karı var. Peki tahsilin fazladan ödediği para ne kadardı? 5 liraydı. 31, 5'ten 26 fazladır ya da 5, 31'den 26 eksiktir. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Sağ taraftayız. İkinci sorumuz. Yasin birikimlerini döviz, altın, kripto para, hisse seneti ve fon olarak değerlendirmektedir. Maşallah Yasin'e. Yasin hesabını kontrol ettiğinde yaptığı yatırımların alış maliyetleri ve kar zarar durumu için aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Yasin hisse senedi ve fona yatırdığı parayı hatırlayamadığı için tabloda boş bırakmış ve karı pozitif yüzde ile zararı eksi yüzde ile belirtmiş arkadaşlar. Hisse senedine yatırdığı paranın 3000 liradan fazla. Şimdi şuraya 3000 liradan fazla olduğunu büyüktür 3000 diyelim. Tamam. Fona yatırdığı paranın da hisse, hisse senedine yatırdığı paradan fazla. Şimdi ben hisse senedine yatırdığı paraya A dersem arkadaşlar. Fona yatırdığı para da büyüktür A olacakmış. Yani hisse senedinden daha fazlaymış. Olduğunu hatırlayan Yasin son durumda yatırımlarından 3 tanesindeki para miktarının aynı olduğunu görüyor. Buna göre Yasin'in yatırımının son durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Yasin son durumda bakın yatırımlarından 3 tanesindeki para miktarının aynı olduğunu görmüş. Bunu unutmayalım. Şimdi dövize bakalım. 3000 liraya almış örnek veriyorum. %40 kar ettiyse... 3000 liranın %40'ı 1200'dür. Dolayısıyla 4200 liralık bir sevgili arkadaşlarım burada e, dövizi var. Daha sonrasında burası da 3000. E, %20 karla 3600 yapacaktır burası da. E, burası da 3000. %30 zararla sevgili arkadaşlarım 2100 liraya düşecektir. Çünkü 3000'in %30'u 900'dür. Şimdi burası sevgili arkadaşlarım 3000'den fazla olan bir sayı. Varsayalım ki biz buraya e, 1000x diyelim. Ya da 100x diyelim. Hiç fark etmez. 100x diyelim. Şimdi 100x'i %20 kar etmiş. Dolayısıyla 120x olacaktır. Burası da sevgili arkadaşlarım bundan da fazlaymış. Yani 100 xten de fazlaymış. Ben buraya 100y diyeyim. %30 zarar varsa da 70y olacaktır. Şimdi. Son durumda sevgili arkadaşlarım. 3 tanesinde para miktarının aynı olduğunu görmüş. Yani şunların üçü birbiriyle aynı. Şimdi şu şu şu aynı olamayacağına göre. Demek ki sevgili arkadaşlar şununla şu aynı bunlarla da şuradakilerden bir tanesi aynı olacak. Buna göre Yasin'in yatırımının son durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle şurasının 3000'den fazla olduğunu biliyoruz hisse senedi 3000'den fazla. 3000'den fazlaysa bunun karı %20 600'den fazladır. Demek ki toplam hisse senedi parası miktarı 3600'den fazla. 3600'den fazlaysa bu buna eşit olamaz. Buna eşit olamaz demek ki hangisine eşit buna. Yani 4200'e. Şimdi arkadaşlar burası 4200'se e, demek ki bu da 4200. Şuna da aynı olacak dedik bu da 4200 olacak. Yani arkadaşlar burada e, 70y dediğimiz şey 4200'müş. 120x dediğimiz şey de 4200'müş. Bunu unutmayalım. Demiş ki bize son durumu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Şimdi şunları toplamamız gerekiyor bizim. Ben 70y'nin 4200 olduğunu biliyorsam Y kesinlikle ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım 60'tır 120x de 4200'müş 120x eşittir 4200 ise 100x kaçtır diye bir merak edelim isterseniz Mesela bunu 20'ye böldünüz 6x yaptı Bunu 20'ye böldünüz 5 oldu 6'ya böldünüz 6'ya böldünüz 700 yaptı 5 kere 700 de 3500 yaptı arkadaşlar Yani şunu demek istiyoruz Şurası 3500'müş Y'de 760 olduğunu bulmuştuk. Demek ki sevgili arkadaşlarım burası da 6000'miş. Şimdi son duruma bakalım isterseniz. 3000, 3000, 3000 daha 9000. 3500 daha 12500. 6000 daha 18500 yapar. 18500 TL bir yatırımı olmuş başlangıçta. Peki son durumda neler olmuş ona bakalım arkadaşlar. 4200, 3600 daha 7800. 7800'e 2100 eklerseniz 9900 yapar. 9900'ün üzerine de 2 tane 4 4200 yani 8400 ekliyoruz ekledikten sonra da karşımıza 18300 gibi bir rakam çıkıyor sayı çıkıyor 18.500 parası varmış 18300'e düşmüş ne kadar zararı var 200 lira zararı var cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz Evet devam 147 3 soru bir mağazanın kasasındaki post cihazından Banka kartı veya kredi kartıyla yapılan alışverişlerde banka ürün fiyatının sırasıyla %2'si ve %4'ü kadar komisyon almakta sevgili arkadaşlar. Şimdi banka kartından %2, kredi kartından %4. Banka kartından %2, kredi kartından %4 komisyon alıyor. Pekala mağaza banka kartıyla A liraya sattığı bir ürünü kredi kartıyla B liraya satarak üründen aynı parayı kazanmakta. Buna göre B'nin A türünden eşiti hangisidir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim e, burada varsayalım ki mağaza mağazamız ürünü banka kartıyla satıyor, 100 K'ya satıyor. 100'e satıyor diyelim, tamam mı? E şimdi e, bu arada ha, A liraya satıyormuş. Dolayısıyla ben A'yı sevgili arkadaşlarım B'nin A türünden eşit soruluyordu. Dolayısıyla ben A'yı 100 seçmek istiyorum. 100'e satıyoruz diyelim. Şimdi 100'e satıyorsak, yüzde ikisini bunun zaten banka alıyor. Dolayısıyla şeyin cebine, mağazanın cebine 98 kadar bir para kalıyor. Daha sonrasında kredi kartıyla da B liraya satarak aynı parayı kazanmayı hedefliyor. Yani arkadaşlar yüzde 4 zararla 98 liraya satmak istiyor. Şimdi yüzde 96'sı bak %96'sı yani şöyle diyeceğiz b'nin %96'sı 96 bölü 100'ü eşittir 98 yapılması isteniyor aslında bakarsanız o halde b nedir burada b arkadaşlarım 98 çarpı 100 bölü 96'dır 2 ile de sadeleştirirseniz eğer bunları şunu 2'ye böldünüz 48 bunu 2'ye böldünüz 49 yani böylelikle b kaç olur arkadaşlar 49 çarpı 100 Bölü 48 olur. Şimdi dikkatli dinleyin beni. B'nin A türünden eşit sorulmuştu ki ben A'yı 100 seçmiştim zaten. Yani şuraya A yazabilirim. O halde B eşittir. 49 A bölü 48 diyebiliriz. Bu da zaten bize B seçeneği de verilmiş sevgili gençler. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda otomobiller için üretilmiş K marka ve M marka kışlık lastik fiyatı ve kullanım ömürleri sevgili arkadaşlarım verilmiş bizlere. Bir aracın yazlık lastiklerinin dördüde çıkarılıp yerlerine K marka lastik takılırsa aracın yakıt tüketimini 100 kilometrede 0.2 litre. M marka lastik takılırsa aracın yakıt tüketimini 100 kilometrede 0.1 litre artırmakta denilmiş bize. 1 litre yakıtta 5 lira olduğu da dile getirilmiş. Buna göre 4 tane K lastiğinin 4 tane M lastiğine göre kilometre başına birim maliyeti yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi K lastiği için konuşalım. Lastiklerin bir tanesi 400 liraydı ve 4 tane lastikten bahsediyoruz. Dolayısıyla 1600 lira gibi bir ücret zaten başlangıçta bunu ödeyeceğiz. Artı kullanım ömürleri boyunca, 32 bin kilometre boyunca, 32 bin kilometre sevgili arkadaşlarım, her kilometrede, her 100 kilometrede 0.2 litre ise ben bunu yüzle bölerim, Çarpı 0.2 litre ederim, çarpı benzinli litresi 5 liraydı. Şimdi 5 kere 0.2 zaten bir yapar. Şunda şöyle sıfırlarını sadeleştirirseniz 320 gelir. 1600 artı 320 bize 1920'yi verir. Şimdi kilometre başına diye sorulmuştu sevgili arkadaşlarım. Kaç kilometre yol gittik? 32.000 kilometre. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bunu bu şekilde böleceğiz. Peki burada hatta sıfırları da şu şekilde sadeleştirelim. 192 bölü 3200 yaptı. Acaba bu bize bir şey verir mi? Hani tam bir sayı verir mi diye düşünelim. Ee, tam sayı verir mi 32 kere 6 kaç yapar 192 yapar çok güzel demek ki 192 32'nin tam katı olduğu için 6 geldi 32'ye böldük 100 geldi 6 bölü 100 geldi arkadaşlar Tamam güzel şimdi bir de M bakalım M lastikleri içinde 4 tane alacağımız için şundan 4 kere 450'den 1800 lira buna para vereceğiz Artı 40 bin kilometre demiş şimdi 40 bin kilometre her 100 kilometrede verdiği için 100'e böleceğiz. Daha sonrasında bu da 0.1 litre artı 0.1 litre arttırırdı yakıt tüketimini ve yakıtın litresi 5 liraydı çarpı 5 diyeceğiz. Şimdi şu 0.1 ile 5'i çarpmak demek 0.5 yapar. 0.5 de biliyorsunuz 1 bölü 2'nin ta kendisi. Dolayısıyla 2'yi buraya yazdım arkadaşlar. Burası da 2'ye böldüm 2'ye böldüm artık burası 20.000 yaptı. Şöyle gitti ve 20.000'e 20 bin'e 100'e bölerseniz 2 0 2 0 gitti 200 lira geldi. 200'e 1800 lira eklerseniz 2000 lira yapar. Şimdi ne kadar kilometre yol gidilmişti? 40.000 kilometre. Dolayısıyla bunu da 40 şöyle 1000 bölelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 3 tane sıfır sildim. 3 tane sıfır sildim. 2 bölü 40 geldi. 2 bölü 40 da bize 1 bölü 20'yi verecektir. Ki 1 bölü 20 demek 1 bölü 100'ün ta kendisi. Pardon 5 bölü 100'ün ta kendisi demektir. Ve sevgili arkadaşlar. Şu şundan yüzde kaç fazla diye sorulmuştu. 6 5'ten yüzde 20 fazladır. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 5'e. Bir çikolata firması maliyetleri, maliyetlerin artması üzerine aşağıdaki çikolata kavanozunun gramajını azaltıp satış fiyatına %20 zam yapmış. Bu durumda ürünün 1 gramının satış fiyatı %60 oranında artmış arkadaşlar. Buna göre firma kavanozdaki çikolata yüzde kaç azaltmıştır diye soruluyor. Şimdi başlangıçta 100x gram diyelim ve bunu da 100y liraya sattığını düşünelim. Şimdi... Ürünün sevgili arkadaşlarım şunu azaltıyor ama bunu arttırıyor. Ne kadar satış fiyatına zam yapıyor? 120. Yani %20. Yani 120 y'ye satıyor artık. Ve bunu da azaltıp işte KX'e satıyor diyelim. Ne kadar azalttığını bilmiyoruz. Zaten o soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şurada bakın şurada 100X'e 100Y demiştik ya. Şimdi şunu soralım kendimize biz. Burada bir gramı ne kadar? Burada 1 gramın sevgili arkadaşlar 100y'yi 100y'ye satıyordu ya. 100x'e bölmek demektir. Bölerseniz de y bölü x burada 1 gramının sevgili arkadaşlarım satış fiyatı bu. Pekala ikinci durumda ne? 120y bölü kx. Şimdi 120y bölü kx dediğimiz şeyde sevgili arkadaşlarım ikinci durumdaki 1 gramının satış fiyatı firma kavanozdaki çikolata miktarını yüzde kaç azaltmıştık diye soruyor ve şuna bakalım. Satış fiyatı %60 oranında artmış. Şimdi yani %60 oranında arttıysa demek ki y/x'i bölü 160/100 ile çarpınca ahanda bu geliyormuş. Pekala bu geliyorsa y ve x'ler şöyle bir gitsin temizlensin orası. Geriye sadece k kaldı. Bilinme 160/100 eşittir diyorum. 120/k 40'a böldüm 3, 40'a böldüm 4. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce 4'e ve 4'e bölelim. 25 K kaç geldi arkadaşlar? 75 geldi. Şimdi firma kavanozdaki çikolata miktarını kaç azaltmıştır? Bakın KX'e düşürmüştür demiştik. Yani 75 X'e düşürmüş. Yani ne kadar azaltmış? 25 azaltmış. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz 5. sorumuz için. Geçtim 6. soruya şu kısmı biraz temizleyelim arkadaşlar. Biraz değil komple temizleyelim. Ferazisi %20 eksik tartacak biçimde bozulmuş olan bir satıcıdan bir miktar pirinç alınıyor. Alıcı da satıcı da bu hatanın farkında olmadığına göre alıcı yüzde kaç fazla para ödemiştir diye soruluyor. Yani olay şu aslına bakarsanız. %20 eksik tartacak biçimde bozulmuş ya. Şimdi şöyle diyelim biz. Normal şartlar altında 100 gram bir pirinç alacaksak biz bu ıı, satıcıdan sevgili arkadaşlarım. E şimdi düşünelim. 100 gramı bu tartının üzerine koysa bile terazi %20 eksik tarttığı için arkadaşlar 80 gram diye gösterecek. Yani normal şartlar altında 100 gram pirinç alabilir miyim diye sorulduğunda 100 gram pirinci koysa bile hala 80 gram gösteriyor. Doğal olarak da satıcı sevgili arkadaşlarım 80 gramın üzerine daha da fazla eklemesi lazım. Aslında şunu sorabiliriz biz kendimize. Satıcı 80 k gösterdiğinde aslında 100k koymuş oluyor ya peki 100k göstermesi için ne kadar koyması gerekiyor bunu soracağız yani bununla bunu çarpıp buraya bölmemiz lazım bu da 100 çarpı 100 bölü 80 ile karşımıza çıkar arkadaşlar sıfırları sadeleştirdim 4'e böldüm 2 4'e böldüm 25 2'ye 2'ye böldüm 5 125. yani arkadaşlar 100 gram almak için biz 100 gram pirinç almak için bu adamdan adamın 125 gram pirinç koyması gerekiyor buraya. Tamam 125 gram pirinç koyması gerekiyor. Yani arkadaşlar burada ikisi de hatanın farkında olmadığı için fazladan ödenen ücret 25 gramlık kadardır. Ki 100 gramı biz 100 lira dersek 125 gramda 125 lira olacaktır. Yani %25 fazla para ödenmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet 148. sayfamıza geçtik 7. sorumuz. Genellikle kadınların kendi aralarında yaptıkları gün adı verilen toplantılarda para, altın, döviz gibi değerler arasında önceden belirlenen sabit bir miktar gün sırası gelen kişiye verilir. Gün denilen ekonomik sosyalleşme faaliyetleri ortalama 5-10 kişi arasında gerçekleşmekte. Gram altın karşılığı girilen 6 kişinin katıldığı bir altın gününde yapılan çekiliş sonucu Haziran ayına Ayla Hanım, Temmuz ayına Betül, Ağustos'a Ceylan, Eylül'e Derya, Ekim'e Ebru ve Kasım ayına da Fatma Hanım çıkmıştır. Fatma şanssız. <gülüyor> Aylara göre kuyumculardaki altının gram satış ve alış fiyatları da grafiklerde verilmiştir. Fatma şanslı. <gülüyor> Çünkü altın hep artmış arkadaşlar. Aylara göre kuyumculardaki altının gramının satış ve alış fiyatları aşağıdaki grafiklerde verilmiş arkadaşlar. Güne katılan Ayla, Betül, Ceylan, Derya ve Ebru Hanım altını aldıkları aydan bir sonraki ay altınlarını bozmuşlar ve Kasım ayında tekrar gram altın almak istemişlerdir. Buna göre bu 5 kişinin Kasım ayında alabilecekleri altın miktarı toplam kaç gramdır diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu diyoruz. Ayla, Betül, Ceylan, Derya, Ebru. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar yukarıda hangi aylarda bunlara altın geldiği belirtilmiş. Ve altın aldıkları aydan bir sonraki ay altınlarını bozdurmuşlar. Ve Kasım ayında tekrardan gram altın almak istemişler aslına bakarsanız. Peki hala şimdi şöyle diyelim biz ee, bu sevgili arkadaşlarım altının gramının satış fiyatı ne kadar e, topluyorduk bir altın gününde yapılan çekiliş sonucunda bu veriliyor. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bu 5 kişinin Kasım ayında alabilecekleri altın miktarı toplamı sorulmuştu bize. Şimdi öncelikle kimler vardı ayla? Ayla nerede? Haziran ayında. Haziran ayında sevgili arkadaşlar altının satışı bu alışı bu. Tamam. Ama biz şunu biliyoruz. Burada toplam 6 kişiler Ayla kendini almayacağına göre 5 tane gram altın getiriliyor arkadaşlar Ayla'ya. 5 tane gram altın getiriliyor ve Ayla bunları aldıkları aydan yani Haziran'dan 1 ay sonra yani Temmuz'da bozduruyor. Şimdi bozdurması şudur. Bu alış fiyatı aslına bakarsanız altını aldığımız fiyat değil. Kuyumcunun altını aldığı fiyat. Satışta kuyumcunun sattığı fiyat. Tamam bunu unutmayın düşük olan her zaman alış fiyatıdır yani sizin sattığınız fiyat her zaman düşük olandır arkadaşlar yoksa kuyumcular zarar eder herkes altın alırdı her neyse şimdi 5 tane altın var 5 kere 380 diyeceğiz 5 kere 380 şimdi Betül'e bakıyoruz Betül sevgili arkadaşlar Temmuz ayındaydı ama bir sonraki ay bozduracak yani 400'den bozduracak 5 kere 400 daha sonrasında Ceylan bu da sevgili arkadaşlar Ağustos'ta almıştı. O da Eylül'de bozduracak. 450'den bozduruyor. 5 kere 450. Daha sonrasında Ekim ayında Derya bozdurur. 5 kere 520 dedik. Altını artmış. Şu anda da gramı 1200 lira civarında falan. 5 kere 520 ve sevgili arkadaşlarım bu de Ebru vardı. Ebru Ekim'de almıştı altını. Kasım'da bozduracak. O da 5 kere 640. Şimdi Aslına bakarsanız hepsini 5 parantezin alıp şunları toplayabiliriz. 0 4 2 6 6 daha 12 8 daha 20 yapar sıfır elde var 2 ee, daha sonrasında 3 4 7 11 11 daha 22 2 elde vardı 24 5 kere 2400 de sevgili arkadaşlarım bize 12.000 TL gibi bir para yapar. Şimdi 12.000 TL ile hepsi de Kasım ayında sevgili arkadaşlarım e, altın almaya karar vermişler toplam kaç tane altın alabilirler diye soruluyor bize. Şimdi bu 5 kişinin kasım ayında alabilecekleri altın miktarı toplamı sorulmuş diye Bunlar paralarını bir araya getirerek mi altın alıyorlar yoksa ayrı ayrı mı altın alıyorlar paralarını bir araya getirdiklerinden bahsetmemiş Dolayısıyla biz şu 12 bin lirayla bir işimiz yok aslında bakarsanız Şuradaki paralarla işlem yapacağız 5 kere 380 boştan yere toplamışız 5 kere 380 arkadaşlarım 1900 TL yapar 1900 TL ile şurada sevgilivgili arkadaşlarım 3 tane bakın 3 tane gram altın alamayız 2 tane alırız daha sonrasında 5 kere 400 2000 yapar 2000 lirayla Kasım ayında 3 tane alabiliriz şurası 5 kere 450 sevgili arkadaşlar 2200 yapar 2200 lirayla şurada yine 3 tane alabiliriz. 5 kere 520 2600 yapar. 2600 lirayla şurada sevgili arkadaşlarım 4 tane alabiliriz. 5 kere 640 da 3200 yapar. 3200 lirayla sevgili arkadaşlarım. 3200 lirayla. Burada kaç tane alırız bakalım. 5 tane alırız ya hatta tam 5 tane alırız değil mi? Ki zaten 5 taneydi. 5 tane alırız sevgili arkadaşlar. Toplamı sorulmuş. 5, 4, 6 daha 9, 6 daha 15, 2 daha 17 yapar. Yani sevgili arkadaşlarım. Böylelikle 7. sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum. 8. soruyla şu kısmı sildikten sonra tabii ki. Televizyon satan bir mağaza A marka televizyonlardan 20 tane sipariş vermiş ve kendi nakliye aracıyla bu televizyonları taşımak istemiş. Taşıma sırasında araç kaza yapmış ve televizyonların %25'i. Yani 20 tane televizyon vardı. Bunun %25'i sevgili arkadaşlarım çeyreğidir. Yani 5 tane televizyon. Ağır hasarlı. Pekala. Ee, kullanamaz yani. Kalanın %20'si. Bakın kalanın %20'si diyor. Ee, 15 tane kaldı. 15'in 5'te 1'i. %20'si demek 5'te 1'i demek. 3 tanesi sevgili arkadaşlarım. Hafif hasarlı. Geri kalanlarda da sağlanmış. 5-3 tane 8. Geriye kalan 12 tane var. 12 tanesi de sağlanmış arkadaşlar. Şimdi. Sigorta şirketi. Ee, sevgili arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtelim. Şimdi hesap yapmaya geçeceğiz. Bu mağaza. Televizyon satan mağaza. Bu ürünlerin tanesini 100 x e Almış olsun diyelim toplamda 2000x kadar da Para harcadığını da belirtelim Ma, e, Televizyonların tanesini 100x'e Mal etmiş şimdi diyor ki Sigorta şirketi ağır hasarlı Ürünlerin maliyetinin %60'ını Karşılamış ağır hasarlılar şunlardı 5 tane e, %60'ını karşıladıysa 60x kadarını Karşılıyor yani 5x 60x Sevgili arkadaşlarım sigorta şirketi Bu adama zaten 3000x Pardon 300x kadar bir para verecek Hafif hasarlıların da %20'sini karşılamış yani 3 kere 20 xten sevgili arkadaşlarım 60x kadarını da karşılamış yani toplam sigorta şirketinden 360x kadar para alındı sonra bu adam yetinmemiş sağlamları %100 karla satmış yani tanesini 100x almıştı 200x'e satmış 12x 200 xten sevgili arkadaşlar burada 2400x kadar bir getirisi var ki zaten sadece bunu yaparaktan kar etti bile şu an 3 tane hafif hasarlı vardı. Bunları sevgili arkadaşlarım %20 karla satmış. Yani 3 tanesini 120x'e satmış ve 360x kadar da buradan para kazanmış. Yetmiyor arkadaşlar. Ağır hasarlıları da sigortadan parasını almasına rağmen %60 zararla yani 40x'e satıyor tanesini ve 5 x 40 xten buradan bile 200x para elde ediyor. Şimdi toplam elde ettiği paraya bakalım biz. 2400 360, 360 daha 720 yapar toplarsanız 3120 gelir, 200 daha 3320 yapar, 3320 x kadar para geldi. Şimdi doğru hesapladık mı? Bir daha bakalım. 2960, e, 2, e, 2 320 ve 3320 tamam güzel. Eşittir. Bu da neymiş karı? 79.200. Ha bu arada bu kar değil Karı ne kadar? Şundan çıkarınca bulacağız. O da 1320 lira kar yapar. 1320. Evet şimdi bu buna eşit. Bu buna eşit ama hangi şartlarda? Tabii ki ikisi bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? Bölmemiz lazım 79200'ü 79200'ü sevgili arkadaşlar 1320'ye böleceğiz. Burada sıfırları götürebiliriz tabii ki. Şimdi 7920'nin içerisinde 132 kaç defa diye var diye bakacağız. Öncelikle 792'nin içerisinde sevgili arkadaşlar 6 defa vardır. Ee, bunu ve bunu 6'ya bölersek Tabii ki 132'ye bölersek Burası 6 olur e, Bir tane de sıfırımız var Demek ki 60 Tamam x kaçmış arkadaşlar 60'mış Şimdi bir televizyonun maliyeti kaç bin liradır Bir televizyonun maliyeti 100x'di e, X'i de biz 60 bulduk 100 çarpı 60'dan bir televizyonun maliyeti 6000 liraymış Ve sevgili arkadaşlarım Bize bir televizyonun maliyeti kaç bin TL'dir diye sorulmuştu 6000 TL'dir Dolayısıyla cevabımızda E seçeneğinde verilmiştir Diyeceğiz ve son sorumuza doğru geçeceğiz. Bir ürüne etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapılırsa satış fiyatı maliyet fiyatının %75'ine düşüyor. Buna göre ürün indirimsiz satılırsa kaç kar elde edilir diye soruluyor. Şimdi maliyet fiyatı diyelim etiket fiyatı maliyet fiyatından daha yüksek ve maliyet fiyatının %100k olduğunu düşünelim. Diyor ki ürüne etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapılınca diyor. Maliyet fiyatının %75'ine Maliyet fiyatının %75'i 75K'dır. E şimdi %50 indirimli hali 75K ise e %50'si indirimli olmadan 150K'dır arkadaşlar. Yani yarısı kadar indirim yapılıyorsa demek ki burası da 150K'dır. Peki diyor ki ürün indirimsiz satılırsa kaç kere elde edilir? Ne kadar kere elde ediliyor? %50 demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Evet. 148. Sayfamızda çözdük ve artık 8. bölüme doğru geçiyoruz. 8. bölüm hareket problemleri sevgili arkadaşlarım, ee, hafif konu anlatımlı hızlı bir şekilde 151. sayfadan devam edeceğiz arkadaşlar konumuzu anlatmaya ve kitabımızı çözmeye. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.